Abi Annemin katillerini Öldürmüşsünüz gibi yürüydüm Öldürdün mü gerçekten? Öldürdüm Eyvallah Abi Annemin mezarına gidiyor Tamam Geldik. Bak anne Sana kimi getirdim Küçük kardeşim Benim yüzümden kaçırmışlar değil mi? Sen bana bayağı kızmıştın. Sonra işte S polisler kaçırılmıştır zaten. Ölmüştür. Deyip aramayı bile çıkmadılar. İşte o kardeşim geldi. <gülüyor> ah. Seni çok be. Siz anneler... konuş işte. Hadi görüşürüz. Eyvallah abi. Hadi ben gidiyorum. Anne beni affet. Sen öldüğünde cenazene gelemedim. Cenazeni gelmeye bırak. Uzaktan <Gülüyor> cenazenin de izleyemedim. Sonra buraya gelmek isterim. Ama hiç bir zaman ayaklarım gelemedi be. Uzağımlar. Seni benim elimden aldı. Rahatıyor. Sana bu katilleri kim söyledi? alabi Vardı ya çocukluğumuzda Büyük bir abi hmm. hatırladım Peki o Ankaralı mı konuşuyordu Yoksa başka bir şey mi miydi Galiba Urfalı falan konuşuyordu Lan İyi de oğlum Sen büyük bir ayrıntıyı ney lan? E ala abi Urfalı değildi ki Ankara'lıydı Hatırlamıyormu da Durmadan la la la deyip duruyordu Eee Doğru Eee Yani Acaba düşündüğümüz kişi Alo abi olmayabilir mi? Olabilir mi lan Bilmiyorum. Senin ne numarası var mıydı bu? Alo benim. Var. Ara. Onunla bir görüşük Birkaç soru soracağım. Eğer doğru cevap verirse. Demek ki doğru Alavi Olmuş. Ama genelir. Ama eğer Yalan söylüyorsa Büyük ihtimalle Gerçek Alavi'yi öldürmüş Ve onun yerine geçmiş olabilir. Tamam. Deneyelim. Ben şimdi arayacağım. Yarın sabah gideriz. Come on. İşte geldik. Ulan senin ne ya. Kim arıyor ya? Abi kim arıyor? Bilmiyorum bakacağım şimdi. Şey. Alo. Benim ben İlker. Ne arıyorsun la? Ee, bir görev var. Bu görevi yapman lazım. ama bu bayağı uzun sürecek. Neymiş lan. Detaylar gelince konuşuruz. Lan senin ben. Zamanla manasın. Ağzımı bozduracak şimdi ya. O zaman sonra gelelim. Bu şerefsiz çağırıyor. Ham git söyle. Anlayalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya benim acil bir işim çıktı. Sonra gelsek olur mu? Tabi tabi, olur. Hadi görüşürük, görüşürük. Sen evine git. Tamam, tamam. ben oraya geliyorum. Ben de geleyim. O adamı gözüm tutmadı çok fazla. Yok. Bana bir şey olursa sevgiz öle. Kansırma sıçramasın. Tamam Sen bana emanetsin. Halimallah. Kendine iyi bak. Niye çardın beni? benim? Hoş geldin. Sana... ...son bir görev. Sonra salacağım. Neymiş la görev? şu fotoğraftaki adamı öldüreceksin